Denklem kurup çözdüğümüz örnek problemler yapalım ve birinci soruyla başlayalım. Tablodaki değişkenler arasındaki ilişkiyi belirten matematiksel bir denklem yazınız. Evet, burada günler ve kar miktarları var. Bu tabloya baktığımızda birinci günde 20, ikinci günde 40 ve üçüncü günde de 60 lira kar etmişiz. Yani karımız her gün 20 lira artmış. İlk gün 20 artı 20, 20'den 40'a yine artı 20 ve 40'dan 60'a yine artı 20. Yani her gün 20 artıyor. Belki buradaki formül kar eşittir gün çarpı 20'dir. Bakalım bu verilere uyuyor mu? Evet, 5. günde de 20 çarpı 5 eşittir 100. Değil mi? 5 kere 20, 100. Evet, sanıyorum tüm verilere uyuyor. Bunu daha cebirsel yazmak istersek, kar için p değişkenini kullanalım. Gün içinde d değişkenini kullanırsak, Denklemizi kar eşittir 20 çarpı d veya 20 d olarak yazabiliriz. A kısmı böyle bağıntıyı anlatan bir matematiksel denklem kurduk. B kısmında ise 10 gündeki kar soruluyor. Şansımıza denklemizi zaten yazmış bulunuyoruz, yani d 10 olduğunda p'nin ne olduğunu bulacağız. 10 gündeki kar, 20 çarpı içinde bulunduğumuz gün, değil mi? 20 çarpı 10 diyeceğiz o zaman ve 200. Cevap bu. Evet, üçüncü soru. Aşağıdaki durumlar için matematiksel bir denklem yazınız ve bu denklemi çözünüz. Evet, önce a kısmını yapalım. 7 çarpı bir sayı eşittir 35. Bu sayı nedir? Bir sayı denildiğinde, herhangi bir sayı denildiğinde hemen x değişkenini kullanıyoruz. Aslında istediğimiz değişkeni kullanabiliriz. İstediğiniz harfi kullanın. İster a deyin, ister b deyin, z deyin, ne derseniz deyin ama x en geldik olduğu için x diyeceğiz. Yani 7 çarpı bir sayı için 7x diyorum eşittir 35. Denklemimiz bu. Matematiksel denklemimizi yazdık. Şimdi sayımız neymiş? Onu bulalım. x'i 2 yolla bulabiliriz. Mesela ilk olarak denklemin iki tarafını 7'ye bölelim. Bu kenarı ve şu kenarı 7'ye bölersek, bunu yapmamın nedeni bu katsayının 1 olmasını istemem. Denklemin bir tarafına ne yapıyorsam, öteki tarafına da aynı şeyi yapmam, aynı şeyi uygulamam gerekiyor, değil mi? 7 bölü 7 eşittir 1, yani 1x veya sadece x eşittir 35 bölü 7. O zaman da x eşittir 5. Bunu düşünmenin bir başka yolu da, ikinci yolu da, iki tarafı 1 bölü 7 ile çarpmaktır. Yani 1 bölü 7 çarpı 7x eşittir 35 çarpı 1 bölü 7. Bunlar denk yöntemler. İki türlü de bunlar sadeleşir. 1x eşittir 5 elde edersiniz. Çok güzel. B kısmı. Bir sayı diğerinin 2 katından 25 fazla. Evet, hemen şimdi bu sayılardan bir tanesine x diyelim, öteki sayıya da y diyelim. Burada fazladan bir değişken ortaya çıktı değil mi? x'in diğer sayının iki katından 25 fazlasına eşit olduğunu söylüyoruz. Diğer sayı da bu. 2 çarpı diğer sayı. Bu ilk satırdan bunu çıkardım. Bir sayı diğerinin iki katından 25 fazla. 2 çarpı diğer sayı artı 25 ilk sayı. Ve her sayıyı 5 ile çarparsak toplamları 350 olur. Yani 5 çarpı bu, artı 5 çarpı şu, eşittir 350. 5 çarpı x, artı 5 çarpı y, eşittir 350. Sayıların ne olduğunu soruyorlar. Burada yerine koyma yöntemi diye bir yöntem uygulayacağız. X'in bu ifadeye eşit olduğunu biliyoruz. Bu x eşittir 5 veya x eşittir 9 demekle aynı şey. Yani x eşittir bir şey. x'i her gördüğümüzde yerine bunu koyabiliriz. Burada x görüyoruz. O zaman yerine bunu koyabiliriz değil mi? Ve sonra içinde sadece y olan bir denklemimiz olur. Ve böylece y'yi buluruz. Bunu 5 çarpı, x yerine bu var. 25 artı 2y. Bunu x yerine koyuyorum, çünkü x'in buna eşit olduğu söylenmiş. 25 artı 2y artı 5y eşittir 350. Şimdi dağılma özelliğini kullanalım. 5 çarpı 25 eşittir 125. Artı 5 çarpı 2y eşittir 10y artı bunun tamamı. 5y eşittir 350. 10y artı 5y eşittir 15y. Yani, 15y artı 125 eşittir 350'ymiş. İki taraftan şimdi, 125'i çıkaralım. Yani, eksi 125, eksi 125. Soldaki 125'i yok etmek istiyoruz. Yani, denklemimiz şöyle sadeleşecek. 15y eşittir 350 eksi 125. Bu da eşittir 225. 15 çarp 15'in 225 olduğunu biliyor veya bilmiyor olabilirsiniz ama ben biliyorum. Böylece y'yi bulduk. İki tarafı 15'e böldük. 15'e bölünce de y eşittir 225 bölü 15 oldu. Bu da eşittir 15. Ama soruyu henüz tam olarak bitirmedik değil mi? Y'nin ne olduğunu biliyoruz ama bizim bir de x'i bulmamız gerekiyor x eşittir 25 artı 2 çarpı y denmiş. Y de 15'e eşit. O zaman 2 çarpı 15. Bu eşittir 30. 25 artı 30 da eşittir 55. Şahane. Şimdi c kısmını yapayım. Bunu sileyim. Ve c kısmı. 2 ardışık tam sayının toplamı 35'tir. Bu iki ardışık sayılar bu sayılarımız nelerdir? Sorumuz bu. İlk tam sayı x diyelim. İkinci tam sayı ne olur? İkinci tam sayı bundan 1 büyük olur değil mi? Bunlar ardışık. O zaman ikinci tam sayı x artı 1 olur. Bu iki tam sayının toplamının da 35 olduğu verilmiş. Yani x artı xten sonra gelen sayı x artı 1 eşittir 35. Bunları toplayınca, 2x artı 1 eşittir 35 olur. Denklemin iki tarafından da 1 çıkaralım. 2x eşittir 34. İki taraftan da 1 çıkardık değil mi? Şimdi de iki tarafı 2'ye bölelim. Ve x eşittir 17 bulduk. Yani ilk sayımız 17'ymiş. İkinci sayı da bundan 1 büyük olduğuna göre 18 olacak. 17 artı 18 de 35 eder. Şahane. D kısmı. Perihan 6 yıl önceki yaşının 3 katı yaşdaymış. Perihan kaç yaşındaymış? Perihan abla. Evet. Perihan'ın yaşına önce P diyelim. P eşittir 3 çarpı P'nin 6 yıl öncesi. 6 yıl önce kaç yaşındaydı? Perihan abla. Şimdi P yaşındaysa 6 yıl önce P eksi 6 yaşındaydı. Deme bunda o zaman P eksi 6 olarak yazalım. 3 çarpı 6 yıl önceki yaşı ve bu da şimdiki yaşı, şimdiki yaşına eşit. p'yi bulmamız kafi. O zaman p eşittir, 3'ü dağıtalım şöyle. 3 çarpı p eşittir 3p, eksi 3 çarpı 6 da eşittir 18, eksi 18. Denklemin iki tarafından da 3p çıkaralım eksi 2p olur, öyle değil mi? p eksi 3p veya eksi 2p eşittir, eksi 18 çıktı. İki tarafı eksi 2'ye bölelim, şimdi de p eşittir 9 bulduk. Pekala, şimdi bunu bir kontrol edelim, bir sağlamasını yapalım. Şimdi 9 yaşında, 6 yıl önce 3 yaşında olur, değil mi? Ve şimdiki yaşı bunun 3 katı. Evet, 6 yıl önce 3 yaşındaydı ve şimdi 9 yaşında olduğu için, 6 yıl önceki yaşının 3 katı, yani cevap doğru. Cebir'in güzel tarafı, cevaplarınızı her zaman kontrol edebilirsiniz. Cevabınızın gerçekten doğru olup olmadığını bilebilirsiniz. Evet, 6. soru. Bir MP3 çaların fiyatı geçen yıldan bu yıla %20 azaldı. Güzel. Bu yıl MP3 çaların fiyatı 120 lira Geçen yıl fiyat neydi? Evet, geçtiğimiz yılki fiyata P diyelim. Ve bize MP3 çaların fiyatının %20 azaldığını söylüyorlar. Bundan %20 çıkaralım. Fiyata eksi, fiyatın %20'si bu yılki fiyata eşitmiş. %20 azalmış, %20 azalmış hali de 120 lira olmuş. Evet, %20 azaldık. O zaman ne olur? %80 kalır, değil mi? Geçen yılın fiyatının yüzde 80'i bu yılın fiyatına eşit. Daha önce yaptığımız gibi ne yapalım? İki tarafı değişkenin kat sayısına bölelim. İki tarafı 0,8'e veya 0,80'e böleriz. Bunlar birbirini götürdü. 120 lirayı da 0,8'e bölelim. Ondalıklı sayıları bölme konusunda ufak bir pratik yapıyoruz. Şimdi alıştırma yapalım. Buraya birkaç sıfır koyalım şöyle. 0 virgül 8 ve 120'yi onla çarpabiliriz, değil mi? Bu buradaki virgülü bir sağa götürür. Yani bu 1208'e bölmekle aynı işlem olur. Nokta artık burada değil, şurada. 12'de 8 bir kere var. 1 kere 8, 8. 12 eksi 8 eşittir 4. 0'ı indirdik. 40'da 8, 5 kere var. 5 kere 8, 40. 40 eksi 40 eşittir 0. Bir 0 daha indirdik. da 8, 0 kere var. 0 çarpı 8, 0. Yani kalanımız 0. Cevabımız 150 lira. Buna göre geçen yıl fiyat 150 liraydı ve %20 azaldı. 150 liranın %20'si 30 lira. Yani fiyat 30 lira azalmış ve fiyatımız bu sene 120 lira olmuş.